Merhaba sevgili webtekno takipçileri Merhaba arkadaşlar Bu videomuzda medarı iftarımız Ne mutlu ki bize çıkan kafa topu 2'nin incelemesini yapacağız Arkadaşlar bir promosyon kodumuz var kod webtekno bu kodu yazan ilk 5000 kişiye 25 elmas hediye edilecek Lafı da fazla uzatmayalım oyunun bağlantısı hemen açıklama kısmında bulunan iOS ve Android cihazlarınıza indirseniz seviniriz diyelim ve uzatmadan artık bir maç yapalım Bence Masomo'ya şöyle bir şey yapalım oyun bizim ama indirdiğimiz storeda oyuna 5 yıldız 4 yıldız neyse aklınızdan geçen hak ettiği onu verip webteknodan SA yazarsanız çok seviniriz Aynen öyle selamunuz olur Selam bize. olur yani bir görürler bizi Markette şanımız bir <gülüyor> marketleri o zaman gel artık şu kafa topunun tantın videosunu bir izleyelim bakalım nasıl oldu. Dünya çapında gerçek oyuncularla maç yap. Kaleni dondur, karakterini büyüt. Süper güçlerinle oyunun gidişatını değiştir. Maçlarda galibiyet alarak sürpriz hediyeler kazan. Yeni karakter ve aksesuarları toplayarak güçlerini geliştir. Her galibiyette daha çok taraftar kazan ve yeni stadyumlara ilerle. Yeni süper güçlere sahip ol ve onları üst seviyelere yükselt. Sezonlarda rekabet et, şampiyon sen ol! Kafa Topu 2'yi ücretsiz oynamaya başla ve yeteneklerini sergile. Şimdi arkadaşlar oyunu açtık. İlk bakacağımız şey güçler. Bu arada oyunda çok sağlam bir denge var arkadaşlar. Bu güçler de birbirini dengeleyen unsurlardan bir tanesi. Toplam kaç tane özel gücümüz var? Toplamda şimdilik 18 tane var. Hani ileride ne olur? Gelebilir. Gelir gelmez bilmem bunu söz olarak düşünmeyin. Olay şu arkadaşlar. Özel güç ekranında özel güçlerinizi artık upgrade edebiliyorsunuz. Mesela burada benim buzdan kalem var. Onu seçiyorum. Burada upgrade etme var. 30 bin altın karşılığında. 3 tane uzatıyorum. Ve gördüğünüz gibi artık oyun içerisinde buzdan kale efektim 12 saniye, saniye çıktı. Ki e... oyunda 3 saniyenin çok önemi var. Öne geçip maçı kazanabilirsin yani. Aynen. Mesela buzdan kaleye alırsa karşı taraf baktığınız kaleyi buzdan yaptı. Siz de ona ateş topu yollayın. Buzdan kalesi yalan olsun. Şimdi mesela arkadaşlar bir karşıt durum daha söyleyeyim. Atıyorum burada görünmez top var. Hı hı. Nerede lan görünmez top? Görünmez top oğlum adı üstünde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mesela burada Görünmez top var ben onu bir yükselteyim Diyelim adam gitti Ben aldım görünmez topu yaptım Görünmez top yaptım kardeşim sen de o zaman Topu buzla top Aynen. ortaya çıksın Ve havada asılı çıkıyor. kalsın Aynen öyle. Bunları da hesaplayın yani kafa topu 2 Özel güçlerin geliştirilmesiyle birlikte Bir ince strateji oyununa doğru Tamamen taktiksel aslında Taktiksel bir oyuna olarak. doğru dönüştü bence çok da güzel oldu Stadyum ekranına taraftarları tıklayarak Ulaşabiliyoruz Kafa topu 1 de hatırladığınız gibi sadece 1 tane stadyumumuz vardı. Şu an toplamda 10 tane farklı stadyumumuz var. Yani şey ekleyelim. Kafa topu 1'de takım maçlarında stadyumlar değişiyordu stadyumun olayı şu taraftar. Yeni stadyumları açmak için maç yapıp maç kazanmanız, kendinize taraftar toplamanız gerekiyor. Atıyorum 1500 taraftarın varken neredesin abi mesela 1desin tamam 1500 taraftarın. Yok 800'müş. Stadyum 2desin. işte 3000 taraftarın olunca stadyum 3'e geçiyorsun. Bundaki amacımız da sizin oyundaki gelişmenizi daha görünür kılmak. Siz de fark edin yani de ki, ben gelişiyorum, deplasmana gidiyorum, oraya geliyorum, buraya gidiyorum." Arkadaşlar bir de normal level sisteminden bahsedelim. kapatop topu 1de level sistemi diye bir şey yoktu. Yok. Toplamda 50 level'ımız var. Çağdaş acımamız 50'ye kendini yükselttirmiş. Nasıl başardık bilmiyorum. Aradım abi oyunun sahibini dedim ben webtekle arıyorum. Amerikan başkanı dahil herkes alarma geçirir. Sonra seviye 50 oldu. Bir anda seviye geçtikçe her seviyede ayrı ödüller kazanıyorsun. Ama esas olayı level'lar sizin yeni karakterler açabilmenizi sağlıyor. Mesela ilk 10 levelsınız arkadaşlar. 10 levelde alabileceğiniz karakterler zaten burada Çağdaş şu an size gösteriyor. Aynen. Seviye 10'a geçtiğiniz zaman farklı karakterler. Orada zaten birçok karakter Geçti benzer. Emremor mu? Benziyor. Uçan kanatlar Emremor'da inmiş. Aynen. Yani Bu da o zaman şey, Elturko. <gülüyor> <gülüyor> o kadar karakter karakter dedik. Karakter mi sesine girelim arkadaşlar? Bu karakterin en önemli olayı insanın kişiliğidir abi. Aynen. Kesinlikle. <gülüyor> Çok güzel espri. Tebrik ederim. <gülüyor> Kapatalım videoyu. <gülüyor> şunu bir belirtelim karakterler arasında güç farklılığı var mesela şuradan bir efsane seçeyim elmas kafa mesela bunun hızı, zıplaması, şutu ve boyutu burada şuradaki artıları da anlatacağız ne olduğunu ana karakterime yani korsana geçersem gördüğünüz gibi hız, zıplama, şut ve boyut oranlarında değişiklik oluyor ha, tabii ki de sen gittin buna güzel bir şapka aldın şapkayı taktın kafasına şapkalarda bütün aksesuarlar da seviye seviye böyle aynen öyle o da tabii ki de hızına bir etki yapıyor ya gözünü Gözlüğü takayım mesela şunu takayım artı 11 oldu boyutumda artı 3 oldu. Mesela yandaki takayım. Bu sefer de şutum artı 6 oldu. Boyutum artı 4 oldu. Yani arkadaşlar siz karakterinizi artık yeni yeni ekipmanlar giydirdiçe karakterin temel özelliklerinde Aynen. değişiklikler olacak. Aynen öyle. Arkadaşlar şundan da bahsedelim. Her karakterin kendine özel enerjisi var. Yani sen o karakterle enerji bitirdin diye oyun bitti diye bir şey yok. Başka bir karaktere geçip oynamaya tabii ki de devam edebiliriz. Şimdi geldik takım meselesine arkadaşlar Çağdaş benim bir takımın olması tabii ki de gerekiyor. Çağdaşım şimdi bir takım kurar mısın? Arkadaşlar takımımızın adı WEBTEKNO W'su büyük. Açıklamaya da arkadaşlar KT yani kafa topu 2'nin en samimi hali. Oluştur. Ve takımımızı oluşturduk. Hayırlı uğurlu yeah! Takıma gelen esas yenilik arkadaşlar sağ tarafta gördüğünüz takım kutusu. Yani takımınızla birlikte yaptığınız faaliyetlerden takım ödül kazanıyor. Mesela gol attığı bir bölüm var. Takım 1078 gole düştü. 1078 gol atarsa işte altın veya herhangi bir takviye kazanıyoruz. Görevleri yaptıkça gelen ödüller de değişiyor. Bak gönderdiğim emojiye bak Çağdaş. Ya burada bayağı bir çek dönüyor arkadaşlar. Birinde Dünya Kupası'na yetiştirmeye çalıştığımız bir sistem var arkadaşlar. Bunu ilk defa burada açıklıyoruz. Takım maçları, bu da şu demek oluyor. Takımlar birbiri arasında çılgınca mücadele edebilecekler. Bir sıkıntı olmazsa Dünya Kupası'na yetişecek. Burada esas bir olay daha var arkadaşlar. Çok güzel bu. Bunu da ilk kez bizden duyacaklar. Siz hiçbir yerde yok. Türkçe, İngilizce speaker olacak arkadaşlar. Biraz kazı kazandan bahset bize. Anlatayım abi ayıp ediyorsun. Kazı kazana marketten ulaşıyoruz. Mesela şu ortadakini kazıyorum. Tamam. Ben kazayım mı Çağdaş? Bir dakika abi. Hah. <gülüyor> Hadi bakalım. <gülüyor> Çağdaş kazıyamadım ya. Bunu barnahtla yapacağım. <gülüyor> ya bu böyle yaptı ama bir bir yapalım. Sınırsız bilet. 15 dakika. Oh. Yeah. Bravo. Dur, dur. 15 dakikalık sınırsız bilet kazandım. Kazı kazanın mantığı şu 3 tane aynı resimden çıkarsa, 3 tane aynı görse olursa o şeyi kazanmış ben olur. Ben bir de elmaslısını açayım. Sen kazı mı abi? Ben kazımam, ben şanssızım. Böyle. Sen bir aynen. arkadaşlar. 6'lı kazı kazan senin de 6 farklı rakam bulabiliyor yani. Ya, 2 karakter paketi, sınırsız bilet ve karakter paketi çıktı bana. Tamam. Ödülü aldın. Ben açayım mı? Aç akrilikçisi her krilçisi güzel güzel sevino dino dino dino, dino, dino. dino. Ego. tam tip ego yandız ha, evet. tam kız tip oldu. Neyse. Hazır buraya gelmişken Kazı Kazan'da karakter paketleri alıyorsunuz. Ya, o karakter paketlerinden kartlar çıkıyor. Sen şu an Bay Ego karakterinden 35 parça tamamlaman lazım. Üçünü buldun. 32 tane daha bulursan doğal olarak Bay Ego karakterine sahip oluyorsun. Tabii bunlar değişiyor. Orta Şampiyonlar Ligi kitabı vardı. Aynen gibi abi ya. O aynen. Neydi o macera ya? Burada mesela süper karakter paketi var. Nadir ve efsanevi kartlar, gel Bay Ego falan. <gülüyor> Evet buradaki olayımızda anlayabileceğiniz üzere kartları toparlamak. Bu muhabbetleri insanlar FIFA ve PES'ten alışkın arkadaşlar. Şimdi siz muhtemelen tahmin edebiliyorsunuz. Lütfi ile ben çok iyi oynayamıyoruz. Bir, bir dostluk maçı yapacağız. Katıl. Katıl. Var ya bittin oğlum bittin. Sen bittin oğlum esas. Gel. Yeee. Yeah. tip çok iyi yalnız yeah. Lan ben ters, oğlum değil yeah. bu yanlış bu yanlış yeah. bu yanlış iptal iptal rakip çıktı senden korktu. Yanlış oldu abi olmaz o adam gol attı ben orada başka bir şeyle uğraşayım. Çağdaşla tanışın arkadaşlar. <gülüyor> evet şimdi artık maça Gel. başlayabiliriz. Gel. Sağdaki adam benim özel güçlerimi açayım. <gülüyor> ye <Yeah. gülüyor> Abi bu oyun baya zevkli. Ben videolarını... Yani insanlara biraz fırsat tanımamız lazım. Hadi bebeğim? Lan geliyor geliyor çada baştan geliyor. Aa, Lan gülüyor, şeyi, kaleyi büyüteceğim diye adamı büyüktün. Lütfi eller karıştı mı? Hiçbir şey var Hop! <gülüyor> Gel buraya, al bunu. Beni kurtar, gel bir de beni kurtar. Abi. Yemedi, yemedi. yemedi. Nereyi yemedi? Gülüyor. Nereyi yemedi? Gülüyor. Nereyi Gülüyor. Gol girdi, buzdan kale yaptım. Top çıkamıyor, maç bitti. Fener kaç maçına döndü. Al lan! İstediğini yap, küçükten atarız. Aslan parçası. Uy! Büyü! Büyük. Burada az önce bahsettiğin etkileşim oldu aslında. Ben bomba yaptım, sen topu büyüttün. Gol girdi. 8 saniye kaldı. Çok seri bir, bir dakika, gol. bir dakika. Çok seri gol atmam lazım. Kendi kalesine gol atan Lütfi Komutan Hangisi gerçek toplumlarına? Erman! Bu oyunu kim yaptı? Rezalet bana hiç yakışmadı bu Bana hiç yakışmadı Şimdi arkadaşlar maçları şampiyonlara bırakıyoruz Buyurun Erman vs Batu bir Adam, Böyle mi? bir şey yok Böyle bir şey yok Bu ne? Büyük Çok büyüksün Böyle bir şey yok hemen yemem onları ben K Kırılma ben onu kırana, kırana kadar çiğktim. kulonu da bastı. Bende de var kulum. Dört kişi şey olduk. Dur bekle, <gülüyor> o niye neyse <gülüyor> gitti. Kaleci Sineken... oyuncu yapacak. Kaleci oyuncu yapacak o derken. Senin kendine levle düşmüş. Ya boşa gitti, gol attım Fark ettiysen double ne? gol bastım, senin haberin yok. E, i̇yi gidi, iyi gidi. Hoppa! Bunlar eski taktik. Kapıda bir taktik. Evet. <gülüyor> <İşte de. gülüyor> Geldim. O gol, o gol. Hoppa! Ne? Oldu, koçom, ne? Koçom. Kaç tane klon var sende? Aynı aldım. Aynı Ayna mı? Biliyorsun ki senin gücünü kopyalayan bir güç olduğu Aa, için... <gülüyor> <gülüyor> Bu kafa topu birden daha iyi bir refleks istiyor. Evet kesinlikle yani yoruluyoruz şu an bayağı ve... Ben de o şesal taktiksel atacağım da güzel. Kalden uzaklaşmam. Aha. Allah! 2 gol atacaksın da 10 sene var kesinlikle. Tamam! Şimdi bir golüm var, çok heyecanlıyım. Hop! Oh. Oh. İşte bu. İşte bu. Yani kelama attım ya. 61. Ne oldu? Korktun bir an. Oh. Hayır oh. ya. <gülüyor> ya hep alttan yorum ya. Arkadaşlar biliyoruz oyun çıkmakta biraz gecikti ancak tabii ki de gecikmesinin bir sebebi var. Oyun en iyi haliyle karşınıza çıkması için epey uğraşıldı. Ama şunu açıkça belirtmek lazım ki Kafa Topu oyunu bu kadar büyüdüyse bu hem Web Tekno'nun hem de sizlerin yani Web Tekno takipçilerinin sayesinde oldu. Bu vesileyle de hepiniz de çok teşekkürlerimizi iletelim. Şunu da belirtelim arkadaşlar bunlardan böyle bahsetmeden olmaz. Kafa Topu bir dünya genelinde 35-40 milyon indirme sayısına ulaştı. İlk hallerini biliyorsunuz daha sonra oyun çok gelişti. Oyun nereden nereye geldi? nereye geldi? İlk başta ekip yaklaşık 2-3 kişiydi arkadaşlar Aynen. şimdi 25-30 kişi dev bir ekibe dönüştü. Normalde bu söylenecek bir şey değil ama bu işin böyle çok kolay bir şey olmadığını daha kolay anlayabilmeniz için bu bilgiyi sizlerle paylaşacağız. Yani bütün de dediği gibi 25-30 kişilik bir ekip bir yılda toplam 2-2.5 milyon TL maliyetle bu oyunu çıkardı. Bizim kanalın olayını biliyorsunuz arkadaşlar yerli projelere elimizden geldiğince destek olmak ne mutlu ki bize bu sefer kendi projemizi sizlere sunuyoruz o yüzden de desteğiniz bizim için gerçekten çok önemli. Evet o zaman abi şunu belirtelim. Arkadaşlar Kafu topu 2'de dünya genelindeki oyunumuz global. Toplam 100 milyon download bekliyoruz. İnşallah. Ya bu harbiden size büyük gelmesin. Bunu başaracağız arkadaşlar. Şu soruda çok fazla geliyor arkadaşlar. Oyun çıktı. Peki neden ilk başta Romanya'da, Hollanda'da falan açıldı oyun? Neden ülkemize çıkmadı? Madem yerli oyun. Hadi açıkla bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Biz yerli bir projeyi başlattık. Oyunu ilk önce yurt dışında açarak Türkiye'de daha iyi hizmet verebilmeyi hedefledik. Arkadaşlar Erman'da Batun'da maçın izi. Dinimize göre galiba bizim de söyleyeceğimiz ne var arkadaşlar Webtekno promosyon kodunu ilk 5000 kişiye 25 elmas verdiğimizi unutmayın oyunu Android ve iOS yazılımlarını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz. Aynen. Marketlere Webtekno'dan SA yazmayı unutmayın oyun bizim ama yine de şeklimizi koyalım. Bu arada oyunla ilgili her türlü sorunuzu yorumunuzu aşağıya mutlaka atın arkadaşlar. Aynen. Bir de son olarak her zaman söylediğimiz gibi videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka webtekno videolarına ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.